Evet arkadaşlar cilt ve yüz beyazlatıcı maske nasıl yapılır? Patates, pirinç ve yumurta birinci külümüz. Önce patatesi soyup rendeleyin. Sonra süzgeçten geçirerek suyunu çıkartın. Bir yemek kaşığı yumurta akını bir kaseye koyun. 2 tatlı kaşığı pirinç unu ekleyin. Üzerine krem, krem kıvamına gelecek şekilde patates suyu ekleyin. Bu karışım tek kullanımlıktır arkadaşlar. Üç gün her akşam bunu yeniden hazırlayın. Maske tüm ciltler için uygundur. Siz yine de küçük bir bölgede deneme yapabilirsiniz cildinizde veya kulak bölgenizin kenarında. Kalan patates suyun içine bir tatlı kaşığı limon sıkın, karıştırın. Cildinizi önce bu karışımda pamuk yardımıyla temizleyin. Eğer leke yoksa sadece patates suyu yeterli olur. Sonra maskeyi uygulayın. Sürdükten sonra kurumasını bekleyin. 3 gün akşamları bunu uygulayın. Kuruma Gerçekleştikten sonra ovalayarak yıkayın. Uygulama sonrası nemlendirici sürün. Bu maske ciltinizi sıkılaştırıp beyazlaştıracaktır arkadaşlar. Domates şeker kürü. Küçük bir domatesi iki parçaya bölün. Kestiğiniz yarım domatesin üzerine bir çay kaşığı şeker dökün. Cildinizde temizlemeyi tabi unutmayın. Temiz cilde küçük daireler çizerek masaj şeklinde yavaşça bu domatesi sürün. Domatesin üzerindeki şeker bitince tekrar bir miktar daha ekleyip bunu tekrar yapın. Toplam 5 dakika uygulayın. Sonra cildiniz veya yüzünüzü yıkayın. Bu maskeyi düzenli olarak yapın. Bu uygulama cildinizi beyazlaştırır, arındırır ve gençleştirir. Lekeler varsa onlara da faydalıdır. Uygulamadan önce cildinizin küçük bir bölümünde yine alerji için deneme yapabilirsiniz. Haftada 3 kez yapın arkadaşlar. Uygulama sonrası cilde mutlaka nemlendirici sürmeyi unutmayın. 3. kürümüz bir yumurta, 2 damla limon. Yumurtanın akını bir kase sarısını bir kaseye alın. Yumurtanın akını bir kaseye, sarısını bir kaseye alın. Her ikisini de 2 iki damla limon damlatın. Yumurtanın beyazını köpürene kadar tahtlı bir kaşıkla karıştırın. Süreceğiniz cildi önce temizleyin ve bir fırça yardımıyla köpüren yumurta akını sürün. Bu maske siyah noktaları da temizler. Sürdüğünüz cildin üzerine peçete yapıştırarak kapatın. Üzerine tekrar fırça kullanarak peçete, yapıştırdığınız peçetenin üzerine bir kat daha yapın. 20 dakika boyunca kurudukça aynı şekilde devam edin. El veya yüzünüze bunu uygulayabilirsiniz. Kurucu, kurudukça bir daha sürün. Kurucuk kurudukça bir daha sürün. E, elinizdeki maske bitene kadar bunu devam ettirin. Göz kenarlarına, e, boyun ve dekolte bölgelerine bunu uygulayabilirsiniz. Yumurta kını ara sıra karıştırın bunu yaparken. İyice kuruduktan sonra yavaşça çıkarın. Peçeteye yapışan siyah lekeleri bir miktar deri da görebilirsiniz. Yavaş yavaş çıkaracaksınız peçeteyi çıkardıktan sonra cildinizi yıkayın kurulayın yumurta sarısını karıştırın sonra yine fırçayla bunu da cildinize sürün 15-20 dakika cildinizde bunu bekletin sonra yine yıkayın toplam 10 gün akşamları bunu yapabilirsiniz şimdi sıra geldi bu videomuzun ibretlik sözüne bakın arkadaşlar okuyun ya da dinleyin akmayan çeşmenin testisi dolmaz her ne kadar delikanlı olursan ol düşenin dostu olmaz işte görüyorsunuz arkadaşlar atalarımızın sözleri ne kadar önemli ve gerçek. Sağ altta kutucuktan tıkladığınızda bütün videolara erişeceksiniz. İlk önce damar tıkanıklığı videosu arkadaşlar. Limon sarımsak kürü. Bu da çok güzel video. Tıklayın izleyin. Bizi izlemeye devam. Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar.